Şimdi yapacağım soru bu konunun klasik sorularından bir tanesi. Bu tip bir soru çözmem için bir birkaç istek aldım da hemen yapalım. Kenarı 24 santimetre olan bir kare bir kare mukavvadan mukavva mukavvadan oluşturulacak en büyük hacimli üstü açık kutuyu bulmamız isteniyor. Peki hemen mukavvayı çizelim mukavvayı mukavva parçam kare olacak görebilmeniz için büyükçe çiziyorum. Kenarı 24 cm olacak, değil mi? 24 santimetre. Pekala. Köşelerden eşit büyüklükte kareler kesip, kenarları yukarı doğru kıvıracağız. Sonra ne nedenmiş? Köşelerden eşit kareler kesecekmişiz. Buradan bir kare keseceğim. Aynı boyutta bir kare de şuradan keseceğim. Buradan da eşit boyutta bir kare keseceğim. Ve bu köşeleri kesip, kenarları yukarı kıvıracağım. Şimdi iyi bir görselleme yapabilmek için şu kesik çizgiler yukarı kıvırdığım yerler. Sonuçta üstü açık bir kutu çıkar değil mi? Şimdi boyutlarını belirleyelim. Sorunun en can alıcı kısmı burası. Kutunun hacminin maksimum olması için hangi boyutta bir kare kesmeliyim? Kestiğim kenarın kenar uzunluğuna, kestiğim karenin kenar uzunluğuna x diyelim. Yani burası x ise... Bu x, bu x, bu x, bu da x bu, x, bu x, bu x, bu x, ve bu da x. O zaman kıvırdığımızda kutumuzun hacmi ne olacak? Tabanı çizeyim, şu kesik çizgili kare taban olacak. Eğik bir şekilde çizeyim. Tabanımız bu. Tabanın boyutları ne? Mukavvanın uzunluğu eksi bu x ve bu x, öyle değil mi? Yani tabanın kenarı eşittir 24 eksi 2x. Tüm bu uzunluk, eksi bu ve şu. Tabi bunlar da aynı uzunlukta olacak. Tabanın tüm kenarlarının uzunluğu 24 eksi 2x. Bu kenarda 24 eksi 2x. O zaman bu kutunun yüksekliği ne olacak? Evet çizelim. Üstü açık. Yani burası açık olduğu için kutunun içini görebiliyoruz. Peki bu yükseklik nedir? Buradaki yükseklik ne? Bu kısımları katladığınızda yüksekliğin x olduğunu görüyorsunuz. Bunu yine görsellemek için, şu yüzün buraya denk geldiğini anlayabilirsiniz. İsterseniz sizin için farklı bir renkte de çizeyim. Bu yüzü, şuradaki öne bakan yüz olarak görebilirsiniz. Birkaç yüz daha göstereyim, hepsini göstermek zorunda olduğumu düşünmüyorum ama bu yüzün şu yüz olduğunu görüyorsunuz, öyle değil mi? Yukarı doğru katlanmış. Şu arka yüz de bu arka yüz, bu yüz de şurada ve bu da taban. Neyse kutumuzun hacmi böyle ve maksimum hacmi bulmak istiyoruz. Peki bunu nasıl buluruz? Hacmi x cinsinden bir fonksiyon olarak yazabiliriz. Türevini alalım ve türevin nerede sıfır olduğunu bulalım ve sonra da o noktanın maksimum olduğunu umalım. İkinci türevle maksimum olduğunu ispatlayacağız. Bu sefer çukurluğun aşağı doğru olmasını istiyorum. Aşağı doğru çukurluk şöyleydi. O zaman maksimum bulduğumu anlarım. Macmi x cinsinden bir fonksiyon olarak yazarsak, şöyle büyük v ile yazalım. n çarpı boy çarpı yükseklik değil mi? Yani x yükseklik çarpı n, 24 eksi 2x çarpı boy. 24 eksi 2x. Şimdi bunları çarpalım. Bu sorunun en zor tarafı bu. x çarpı 24 çarpı 24 neydi? 4 kere 4 16, 4 kere x 8 96. 0, 2 çarpı 24, 48. 6, 9 artı 8, 17. 5, 576. Evet, çarpım tablosunu 25'e kadar ezberlemeliydik zamanında. Neyse, 24 çarpı 24 eşittir 576. Sonra 2 çarpı 24, yani 48 x. x. Ama bundan 2 tane var, yani eksi 96 x eksi 2x çarpı 24, eksi 2x çarpı 24, 48 artı 48 yani eksi 96x dedik ve son terim artı 4x kare. Şimdi x ile çarpıp kutunun hacmini buluruz. 4x küp eksi 96x kare artı 576x. Şurayı silelim, buradaki çarpımı kafadan da yapabilirdim. Neyse şimdi ne yapmak istiyoruz? Bunun türevini alacağız. Hangi değerler için eğimin 0 olduğunu bulacağız ve o değerlerin maksimum mu minimum mu olduğunu belirleyeceğiz. Eğer o x değerinde maksimum varsa ve bu mutlak maksimum ise hacmi maksimum yapan x değerini bulduk demektir. Bunun grafiğini çizip deneyebiliriz. Böylece mantığını daha iyi kavrarız. Minimum veya maksimum değer bulurken çukurluğa bakmıştık. Neyse, v üssü v üzeri x eşittir 12x kare eksi 192x artı 576. Bunun nerede 0 olduğunu bulalım. 12x kare eksi 192x artı 576'nın nerede 0 olduğunu bulmak istiyoruz. İki tarafı da 12'ye bölelim. 0 12'ye bölersek yine 0 çıkar. x kare eksi 192 bölü 12 nedir? 192 eşittir. 24 çarpı 4, değil mi? 20, 24, evet. Hayır, 24 çarpı 16, 192. Evet, çok hata yapıyorum bu aralar. 19'da 12, 1 defa bir kere var. 12, 72, tamam 16. Neyse, eksi 16x artı bu 24 çarpı 24'tü. Yani 12 çarpı 48 artı 48 eşittir 0. Tamam, şimdi bunu çarpanlarına ayıralım. Hangi iki sayıyı topladığımda eksi 16, çarptığımda da 48 elde ederim. 72 bölü 12 eşittir 6. Şimdi sayıların doğru olduğundan emin olmamız gerek. Bu soruları önceden çözmediğimi biliyorsunuz, anlamışsınızdır, bilmiyorsanız da. Çünkü sizinle aynı sıkıntıyı paylaştığımı görmenizi istiyorum. Şimdi sayıları kontrol edelim. 57'de 12, 4 kere var. 48 ve 96 kalır. Cevap 48. Çarpanları buldum. 12 çarpı 4. Bunu şimdi x eksi 4 çarpı x eksi 12 eşittir 0 olarak çarpanlarını ayırdık. x eşittir 4 bir kritik nokta ve x eşittir 12. Burada ikinci türeve bakmamız gerekmiyor bile. x eşittir 12'de hacim ne olur? x 12 olursa tabanın uzunluğu ne olur? 0 olur çünkü tabanın kenar uzunluğu 24 eksi 2x. O zaman bu 0 olur, bu da 0 olur. Bu değer için hacim 0 olur. Dolayısıyla bunun minimum nokta olduğunu artık biliyoruz. Eğer ispatlamak isterseniz 12'deki ikinci türev değerini bulursunuz ve yukarı doğru çukur olduğunu görürsünüz. O zaman da 12 minimum olur. Buna göre x eşittir 4'ün doğru cevap olduğunu anladık. Eğer ispatlamak isterseniz ikinci türevin 4 için değerini bularak o noktada grafiğin aşağı doğru çukur olduğunu görebilirsiniz. Çünkü grafiğin bu şekilde olduğu bir yerde maksimum nokta bulabiliriz. Yani maksimum noktadayız. İkinci türev nedir? İkinci türev nedir? v'nin ikinci türevi eşittir 24x eksi 192. 24 çarpı 4 neydi? 96 idi değil mi? v'nin 4'teki ikinci türevi 96 değil mi? 4 çarpı 24 eksi 192 eşittir eksi 96. Bu noktadaki ikinci türev negatif, yani çukurluk aşağı doğru. Bu da demektir ki bu nokta maksimum. Eğer x 4 ise her kenarın uzunluğu 24 eksi 8'dir. Yani 16'ya 16'ya 4. Kutunun optimum hacmi budur. Evet, umarım bu çözümü faydalı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda çok daha eğlenceli bir optimizasyon sorusu çözeceğim. Görüşmek üzere.